Merhabalar. Bu videoda dökümanları toplu olarak editleyip parametrelerini nasıl değiştiririz? Bununla ilgili bir örnek göstereceğim. Ee, edit Multiple Object diye e, bazen kullandığımız bir komut var. Tekrar folders'tan Breaks altında e, Process FMV klasörüne geldim. Mesela burada iki döküman. Burada hani 100 tane de olabilirdi. Fark etmez. Bunları seçtiğinizde Actions'da ee, yukarıdan Check-in, Check-out, e, Undo check out zaten görmüştük. Ve new'de, New Document, New Multiple Document, Upload Document'ı e, Diğer videolardan görebilirsiniz. Şimdi Edit Multiple Objects komutunu göreceğiz. Buna bastığınızda Seçtiğiniz dokümanlar bu ekrana geliyor. Burada değiştirebildiğiniz parametreler Mesela bende şu an description var sadece. Burada dokümanın parametreleri eğer varsa işte Proje No, Müşteri, e, Parçanoğu gibi birçok parametre ekleyebilirsiniz. Bunların hepsini değiştirebileceğiniz beklem olacak. Dökümanın içeriğini de değiştirebilirsiniz. Ben burada mesela Donut Upload deyip Mevcut dokümanları koruyacağım. Upload deyip bir tanesini Browse'dan değiştirebilirsiniz. Değiştirmiyorum. Bunda açıklama yokmuş. Ekliyorum. Açıklama eklendi. E, açıklama 1 diyeyim Çünkü checking comment'inde burada yazıyorum. Açıklama eklendi. Biliyorsunuz burası history'de gözüken, dokümanın historiesinde gözüken alan. Çekine bastığımda iki doküman da checkout olup yeni iterasyonlarında olmuş durumdalar. Bunlar A1 ve A7 iken A2 ve A8 oldu.